Ben gecelerden çok gündüzleri tuhaf sesler duyardım Bir baktım aslında bunların hepsi rüyaydı hemen uyandım Beni ben çok defalarca uyardım Ben kendim boş bir fiyangoda yattım Her şeyi para izan nezelerden oldum sandım Ben beni yaşatırken usandım Burası savaş meydan dediler kılıcımı kuşandım Bir de baktım diğer yarım savaşa dayanamayıp kusandım Aslında herkes gördüğün yeri pusandı Benim arkamdan gelenin sırtımdaki bıçaklar tutandı benim de stüdyom olsa, kömürlükte vakit dostu, dolu param olsa, hepsi fakir edebiyeti yalısı Ama pantolonlu bolsa, paralar çoksa, e ona göre sorun yoksa Sıra bende zaman Korkma deşinle, rap gömülecek hep ibadetinse bu benim duam Bistleri vilayeti kuşatan, lafa lafıyla suç yatan Vatan silahlıktan aptal kap. yaptı kaçtı zanla pekti yandı kandı her şey bir anda yaktı baktı attı kendi bildi sandı kaybeden zamandı kaybeden zamandı beklemedik bu şarkı bu bir nekle devam et sözlerimi sen de ekle Anlama için biraz bekle kelimeler uçeldeke seni de tekle sen anlamak için yeter mi lehçe geremdim mi beni susturmak için dağlarca akçı önündeki yemekler bendeki kekçe kalmayan bir hatipte olmayan bir şahke yaptığı boş diye herkesinde de tek kelime peset Baş sesler es geç Artık benim için vakit çok eksik. Saplamda kalım zehirli bir ok. Vaktimi tarafından elimde tutan kimsem yok. Hiç kendimi bilmediğim bir kimsem, ortalıkta kaybetini arayan bir sessem. Beni mutlu ede her ne dersen. gelsin yolunda sonuna murada etsen, bir molu mut çalır, mut çalır bir gider, çalır geliyor, çalır çalır geliyorsun. Vuran vuru çalan kaçar, kendini kurtarmaktan düşer. Söz bir kez yazık alıp nişter salçar hayal kaçar. Vahtı tahtı, kaptı ahdı vahtı yaptı kaçtı, zanla pekti, yandı kandı her şey birrandı Yaktı baktı attı, kendi bildi sandı, kaybeden zamandı, kaybeden zamandı Bahtı tahtı, kaptı ahdı vahtı yaptı kaçtı, zanla pekti, yandı, kandı Her şey birrandı, yaktı baktı attı, kendi bildi sandı, kaybeden zamandı, kaybeden zamandı Thank you.